Anlar konuşur Nasıl lök edilir bir nesil oyna at bakalım Gözlerimizin önünde keselim tüm umutları Uğraşıp geleceğimizimi kurtarın Söyle zulmü nasıl yoksa Anlamıyorum insanlar anlamak zorunda da değilim Uğraşamam hiç biriyle benim vaktim değer değilim Zandım ağacın gölgesine buralar çok serin Umurumda değil dünya zaten dünyalar benim Gülüm hem, hem de güneşim benim Dün galaksi yeter içom reddederim Umutsam bir şey bugün yanmadım Tersimde mutluyum Teyma Uğraş no. ama İnsanlar konuşurlar ama Ben, ben, ben hiç uğraşamam. uğraşamam Vaktim değerli benim Hiç uğraşamam, uğraşamam. İnsanlar konuşurlar